Merhaba arkadaşlar, ilk videoma hoş geldiniz. Öncelikle YouTube'a neden başlama gereği duyduğumu açıklayayım. Malum Korto 9 nedeniyle hepimiz evlerimizde sıkılıyoruz. Bu durumu değerlendirip YouTube'a başlamayı düşündüm. Hem sizi sıkılmaktan kurtarıp, eğlendirmeye de başlamak istedim. Kanalımda hem oyun, hem bilgi, hem de eğlence videoları bulabileceksiniz. Siz de kanalıma abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Sen de hemen videonun altından abone olarak ailemize katılabilirsin.